Efendim hayat. Aşkım geç mi gelirsin? Ona göre yemek hazırlayacağım da. Safet Bey'i bekliyorum yine hayat. Bu aralar sıkıntılar var şirkette. Devamlı olarak toplantı Böyle iş yemeklerine falan gidiyoruz. Anladım. Tamam hayatım o zaman ben beklerim seni. Haberisi bırakma ama beni olur mu? Bir de gereken muzu alır mısın ya çok canını çekti. Tamam tamam merak etme sen. Almaz olur muyum? İşim biterken nasıl yanınıza geliyorum hayat. Hem belki oğlum da beni özlemiştir. Var ya ölürüm be hayatım Safet Bey geliyor kapatmam lazım yapıyorum. Kemal anlat bakalım. Ee, özür dilerim anlayamadım efendim. Ne anlatayım? Oğlum baba oluyorsun. Anlat işte Zeynep iyiyim ufaklığın sağlığı yerinde mi? Çok şükür hepimiz çok iyiyiz Zahmet Çok sağ olun sorduğunuz için. Doğuma 5 ay verdi daha değil mi? Aslına bakarsanız 20-25 gün kaldı efendim. Her an gelebilir. Hadi ya zaman şu gibi akıp geçmiş vallahi. Seninle de ilgilenemedik kusura bakma. Biliyorsunuz zor zamanlardan geçiyoruz. Bilmez miyim efendim estağfurullah. Senin bu yoğunluğunda çocukla ve hanımla kim ilgilenecek? Köyü annemin yanına götüreceğim efendim. Hafta sonları da ben gider gelirim diye düşündüm. Hem başında bir büyüğüm, bir tecrübeli kişinin olması şart. E oğlum ananı da alıp gelsen işte ne güzel. Hem çocuktan ayrı kalmamış olursun. Efendim annemin astımı var. İstanbul'a gelir gelmez tıkanıyor kadıncağız. Köy havasına alışmış. Yani yapacak bir şey yok. Bu sefer şartlar bunu gerektirdi. Anladım. Hayırlısı olsun bakalım. Herhangi bir ihtiyacın olursa ararsın. Çok teşekkür ederim sahipler. Senlerce zaten bir dediğimiz iki yetmeniz. Çok sağ ol. İyi pek öyle olsun bakalım. Şimdiden kutluyorum seni. Allah Hanımlı Babalı büyüsün. Çok teşekkür ederim sahipler. Yağalım. Rica ederim canım benim. Gerçekten Saffet Beylerin izin alamam. Bütün izinlerimi doğuma saklamam lazım. Kemal ama beni de anlasana yani yapayalnız olacağım orada. E doğal olarak seni de yanımda görmek istiyorum. Hayatım defalarca konuşmadık bunu yalnız olmayacaksın ki annem de sizinle olacak. Aşkım bak benim için de çok zor bir süreç bu. Safet Bey'in işleri çok gergin çok stresli şu anda. Hem de öteki şoförle yola devam etme kararı alırsa işte o zaman daha büyük sıkıntıya düşeceğiz. Haklısın da işte ne bileyim. Karıcığım sen sıkma kendini. Şu anda düşünmen gereken tek şey yavrumuzun doğumu ya. çok heyecanlıyım. Sen bir de bana sor. Zeynep, çok güzel bir aile olacağız. fazla göç verdi biliyorsun, yaşlı nüfusu da azaldı, vakti gelen göçüyor, gidiyor tek dünyaya. Kalanları da çocukları yanlarına alıyor şehre, durup ne yapacaklar ki bunlar? Nasıl şimdi annenden başka kimse yok mu? Var olmaz, 6-7 tane daha var, muhtar falan da burada öyle. Ben açıkçası biraz korktum. Neden korktun hayatım? E Bir şey ihtiyacımız olsa filan nasıl olacak böyle? Ya aşkım İstanbul'dan 3,5 saatlik yol, o da normal şartlarda bak kursun bir sorun olsa ben iki saate sizin yanınızdayım. Neyse geldik, konuşuruz. Ağzında geliyor torunum. Ay ben ona kurban olurum, benim canım. annesinin bir tanesi. Kime benzeyecek acaba? Kızım o şimdiden belli olmaz. Sağlıklı olsun da. Her çocuk Allah'ın ona verdiği özel sureti taşır. Sen nasılsın annem? Yolunda mı her şey? Çok iyiyim, hiçbir şeyim yok. Siz geldiniz ya, daha ne isterim? Odanızı da hazırladım. Hadi gidip dinlenin biraz. Akşama da o çok sevdiğim biber daha yaptım. Annem yalnız ben kalamayacağım. O, o da ne demek? Niye kalamayacakmışsın? Bayağı. İşten izin alamadım. Anlatmıştım ya sana. Sorunlar var şirkette. Zaffet Bey'le ilgili. Ah be oğlum. Yıllık iznini falan kullansaydın. Anne şoförüm ben. 15 gün zaten canım doğumunda izin alacağım. Bu sefer patron beni kesin kovar. Ya da yerime başkasını bulur. Kızım bize bir çay koy. Kemal. Sen de ben de dışarı gel. Gel oğlum gel. Oğlum sen iyi misin? Ne oluyor anne? Bu kadar abarttın. Hamile kadın yalnız bırakılır mı oğlum? İyi de yalnız bırakmıyoruz ki sen varsın ya işte yanında. Ben tek başıma nasıl yetişeceğim Kemal? Hem bilmiyor musun? Hamile kadın ve bebeği kırkı çıkmadan yalnız bırakılamaz. Uf, sakın bana bu eski adetlerden, saçma sapan hikayelerden bahsetme anne. Öyle deme oğlum. Saçma sapan değil onlar. Cinler gelir, bebeği de anasına da zarar verir oğlum. Ben her dakika onların yanlarında olamam ki. Arada uyuyacağım, yemek yapacağım, bakkala, kasaba. Ben gideceğim ihtiyaca. Olmaz! Yalıştı i̇şte ya. Anne ne cininden bahsediyorsun? Allah'ını seversen. bunlar hepsi hurafe ya. Bunlar mı yanıyorsun sen hala? Ne yapayım şimdi? İşten de kovulayım o zaman. O zaman çocuğa kim bakacak? Kemal'im. Gel sen ananı dinle. Ben seni yeterince dinledim anneciğim. Sen beni dinle. Zeynep'in yanında bunları anlatmıyorsun bir daha. Bak bu kız hassas döneminde şu anda. İki defa düşürme tehlikesi aplattı bebeği. Ne olursun yalvarıyorum sana bak ne olursun. Burada bitsin bu konu. Kemal. Şey mi aldın anne? Yok, öylesine dalmışım sana bakarken kızım. Ne de olsa görmedim seni uzun zamandır. Senin uykun gelmedin bakayım? Vallahi geldi aslında, yorulmuşum. Sabah seninle erken kalkar, güzel bir kahvaltı ederiz. E hadi yatalım o zaman. Gece korkarsan, uyuyamazsan seslen bana olur mu? Tamam, merak etme. vardım mı sen canım? Tamam hadi iyi geceler. Ben ben iyi merak etme sen beni. Hadi şimdi sen erken kalkacaksın yat. Öpüyorum seni seviyorum. Kızım, tazeli mi çayını? Olur anne, sen koy şöyle ben alırım şimdi. Nasıl, rahat uyudun mu kızım? Korkmadın değil mi gece? Yok, korkmadım. Vallahi gayet de rahat uyudum. Sadece arada sırada tekmeleriyle uyanıyorum artık. Olur öyle şeyler kızım, çok normal. Kemal'im de hiç rahat durmazdı karnımda. E az kaldı, birazcık daha sabret. Hayırlısıyla bir kucağımıza alsaydık. Öyle vallahi anne. Kızım, evde erzak bitmişti. Ben bir koşu kasabaya kadar gidip alayım. Kemal'ime de söyleyemedim. Gönlüm el vermedi. Kıyamadım. Yol yorgunuydu. Olur anne. Ben de bulaşıkları yıkayım, boş durmayayım bari. Olsun, sen gene de fazla yorma kendini, mi kızım. Merak etme sen. Ne yapıyorsun canım? İyi bizde ne olsun? Biliyorum biliyorum. Tansiyondan oluyor ama. Y yok yok. Hiç gelmene gerek yok gerçekten. Gayet iyiyim merak etme sen. Tamam canım. Hadi sana kolay gelsin. Görüşürüz. Bay bay. Ne yaptın bakalım bugün evde sıkıldın mı çok? Ne yapayım anne elimden geldiği kadar işlerle ilgileneyim dedim. Yorma kızım kendini. Ben yaparım. Hem başın döner falan Allah korusun düşersin. Vallahi açıkçası yorulmuşum bugün. Hatta bir ara böyle saçması sapan hayaller gördüm. Evde biri var zannettim. Nasıl yani kızım? Çok önemli bir şey değil. Tansiyondan oluyor biliyorum. Öyledir herhalde ama... Sen yine de dikkat et kızım. Besmele çek hep olur mu? <gülüyor> olur. Sen ne yaptın bugün? <gülüyor> Anne? Sen Sen Onu anlatırım. Ben bir su alayım. <gülüyor> anladım kızım anladım. Dur ben getir. İstersen gel ben de uyu. Yok yok. Gerek yok. Uyumadan bir dua okam olur mu? Çok iyi gelecek bak. E evet, tamam daha doğru söylüyorsun. <gülüyor> ee, hadi Allah rahatlık versin o zaman. Sana da. <gülüyor> Oh <sighs> İyi misin bugün bakın. İyiyim annem. Alıştım. Da pek sesi sakin buralar. Kimseler de yok. İnsanlar hep göçüp gittiler kızım. Üç beş anne kaldı sadece. E anne zor olmuyor mu burada böyle yalnız? E oluyor olmasına da. Ne yapalım kızım? Mecburiyetten. Bak ne diyeceğim sana. Son anne. Seni gece korkutan. Şu Rüya'yı anlatsana bana. Önce böyle bir ses duydum. Sonra karanlığın içinden bir kadın çıkıp bana saldırdı. Anladım kızım. Bana da oluyor arada. Seni bir okuyup üfleyeyim. Ferahlatır olur mu? <gülüyor> Yok anneciğim sen hiç zahmet etme. Tansiyondan oluyor ben biliyorum. Zaten korkmuyorum böyle şeylerden. Peki kızım ama ferahladın. <gülüyor> bir daha olursa söylerim. Okur üflersin olur mu? Peki kızım. Kızım ben Muhtar'ın yanına kadar gidip geliyorum. Bir saate kadar burada olurum. Tamam anne ben de biraz uzanayım yorulmuşum. Tamam kızım sen dinlen. Gelince sana şöyle güzel bir çorba yaparım. Birlikte içeriz tamam mı? Hadi Allah'a sınırtık. Görüşürüz. Dikkatli git gel. Hoş geldin Fatma Hanım, ee, buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Hocaefendi benim gelinim hamile, Yeniş. evde benimle birlikte yalnız. Rüyalarında kabuslar görmeye başlamış. Çok korkuyorum üç harfler musallat olacak diye. Sizler ricam bir dua etseniz ya da bir muska yazsanız. Ee, tamam, o işkola kolay hallederiz de Fatma Hanım hamile kadın yalnız kalmamız gerekiyor. Bunu bilin, yani hem kendisine hem de bebeğe zarar verirler. Haklısınız. Ne yapalım? Ee, peki hocam, benim her saniye yanında olmam mümkün değil. Oğlan da işten dolayı gelemiyor. E, tamam, tamam. Ben şimdi bir muska yazıyorum. E, bunu gelinin boynuna asın, tamam mı? Ve sakın boynundan çıkartmasın. Hele sen bu da bekle beş dakika. Sağ ol. Allah razı olsun. Kızım bugün Hoca Efendi'nin yanına gittim. Sen için bir muska yazmasını istedim. Alt taklını ferahlatır seni. Ah oh annem sen bunun için mi gittin? Teşekkür ederim. <gülüyor> ne demek kızım? Yeter ki sen rahatla. Ama bunu sakın boynundan çıkartma olur mu? Olur. Zaten Kemal'le konuştuk birkaç güne geliyormuş. Oh oh çok şükür. Sağ salim inşallah. İşte böyle. Sonra koşarak hemen içeri girdim. Kızın odasına baktım, uyuyordu. Ben de dua edip yattım. Peki Fatma Hanım, size yardımcı olacak birilerini çağarsanız. Ama bizim hiç kimsemiz yok ki başka yerde. Fatma Hanım, senin kızın mu olmaya başlamışlar. Yavaş yavaş da eve gelmeye başlar bunlar. Anlatıklarına göre, senin bebeğe göz koymuş bunlar. Bu olayın aynısı Yanköy'de şükranın Necmi'nin başına da geldiydi. Şu bebekleri doğunca kaybolup ondan sonra da evi yakıp intihar eden kadın değil mi? Evet ama işte o olay öyle değil. İnsanlar duyup da panik kapılmasın diye birçok şeyi gizlemek zorunda kaldılar. Şükran doğum yaptıktan sonra ona musallat olmuşlar. Bebeği de alıp kaçmışlar. İşte Şükran evdeyken ateşe vermişler ev. Biliyorsun, bunlar ateşten yapılmış varlıklar. Öyle yangın, alev işlemez bunlara. Yazık oldu aileye. Peki biz ne yapacağız hocam? Yardım edin bana, ne olur? Fatma, gelin kızımızı sakınlama, sakın yalnız bırakmayın. Özellikle doğum yaptıktan sonra hiç yalnız kalmaması gerekiyor. Yani, yani onlar böyle yalnız olduğunu hissederse hemen arkada içerler. O muskayı da boynundan asçı çıkartması tamam mı? Siz de bol bol dua edin. Hoş geldin. Yorgun görünüyorsun. Hadi ben sana bir kahve yapayım. Git gel, git gel. Kadın yoruldu tabii. Hayırlısıyla şu hamilelik bitse de çocuğum okuyacağımı alsın. Gitmek istiyorum buradan. Dur kızım sakin ol. Hocayı dinleyelim. Gitmek çay değil ki kızım. Onlar da gelirsinin peşinde. Bak şimdi. Sana verdiğim muskayı sakın boynundan çıkartma tamam mı? Onları uzak tutar senden. Bak güçlü ol. İnançlı ol. Dua et. Dua edenlere yaklaşmazlar. Peki hocam. Ben de Kemal arayayım gelsin. Böyle olmaz. Tabii ki. Evde bir erkek olması daha iyidir. Ya Allah aşkına, yazık değil mi bana? Sabahtan akşama kadar köpek gibi çalışıyorum. Ne bu saçmalıklar? Ne oluyor ya? Oğlum biliyorum inanmıyorsun ama bunların hepsi gerçek. Hem Akif hoca söyledi. Gerçek... Başlatma Akif hocana da inne de cinne de anne. Yeter ya, kafayı mı yediniz siz? Bak bu kızın aklına hep sen giriyorsun. Girme şu kızın aklına artık. Yeter. Ama oğlum ben hiçbir şey söylemedim ki. Ya bırak anne ya. Seni tanımıyor muyum? Aynısını çocukken bize de yapıyordum. Ne geçti ne? Kemal, yeter ama annen o senin, biraz saygılı ol. Sen karışma Zeynep, sana doktor ne dedi? Halüsinasyonlar, kabuslar, göz kararmaları, bunlar normal şeyler demedi mi? Dedi. Evet dedi, ee nerede kaldı akıllı davranma, kabullenme? Hadi annem cahil köyde yaşıyor, ya sen? <gülüyor> Adamda keyif meyip bırakmıyorsunuz, ben dışarı çıkıyorum, hava alacağım. <gülüyor> Üzülme annem sen, o şimdi gergin bu aralar tabii. Siniri geçsin gelir gönlünü alır. Merak etme sen. Yok kızım oğlum o benim. Olur öyle şeyler. O değil de bana inanmaması yaralıyor beni. Allah ne diyeyim anne. Şimdi öyle söyleyince de. <gülüyor> Kafam karıştı. Saçma sapan hayaller gibi. Kızım sen yine de hocanın dediklerini unutma olur mu? Tamam. Tamam anneciğim. Kardeş merhaba. Merhaba dayı. Bu köyden misin? Bu köydenim. Ya ben bir yeri arıyorum da sabahtan beri köyden kimseye las gelmedi. Bir tek senden geldim. Buyur dayı. <gülüyor> köy burası mı? Gölbaşıkköy. Değil. Sana güvenebilir miyim? Hangi konuda? Babam bundan tam 60 yıl önce bu köyde bir ormanlık araziye bir küp altın gömmüş. Evet. Yalnız bu altını tek başıma bulmam mümkün değil. Diyorum ki bana yardımcı olsan da ben de bunun karşılığında bulduğumuz altının yarısını sana versen. Tamam. Tamam da nasıl bulacağız? Heh, ben de bir harita var. Bak bakalım yeri çıkarabilecek misin? Burayı biliyorum dayı. Buradan yarım saat yol uzaklıkta. İyi. Ama tam yerini bulmak için oraya gitmek gerekir. Tamam. Yalnız ben çok açım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim yollardayım. Bana bir iki lokma bir şeyler getirsen. Tabii ha? getireyim dayıcım. İki dakika bekle beni. Evim hemen şurada. Tamam. Alıyorum geliyorum adamım. Bekle. burada hayatım? Gerginim hayatım. Gerginimle biraz hava almaya çıktım. Şuradaki ölümün biriyle karşılaştık. Muhabbet ediyorduk. Köylü mü? Nerede? Şurada ağacın altında. E, kimse yok orada. Gitmiş sanırım. Neyse. Kemal. Bak üstüne çok fazla gidiyorsun. Abarttın biraz. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum Zeynep. Bence abartan sizsiniz. Lütfen birazcık akıllıca düşünün. Sakin olun. Olmaz ama öyle. Al gönlünü kadının. Yüzme kadıncağız ya. Tamam hayatım peki. Ama bir daha aynı şeyi yaşarsak bu sefer fena patlayacağım. Haberin olsun. Hadi gidelim. sesler geliyor. Kemal! Ne oldu hayatım? İyi misin? Kavuz mu gördün? Y yüzün farklı gibiydi. Tamam, tamam. Geçti. Uyuy hadi rahat, rahat. Sana güvenebilir miyim? Hangi konuda? Babam bundan tam 60 yıl önce bu köyde bir ormanlık araziye büküp altın yokmuş. Yalnız bu altını tek başıma bulman mümkün değil. Diyorum ki, bana yardımcı olsan da, ben de bunun karşılığında bulduğumuz altını yarısını sana versen. Tamam. Tamam da nasıl bulacağız? Bak, ben de bir... harita var. Bak bakalım, yeri çıkarabilecek miyim sana? Zeynep, ne oldu kızım? Abi, bilmiyorum annesi saçma sapan. Hayaller görmeye başladı. Ne gördün yavrum? Bilmiyorum, çok korkunç bir şeydi. Yok bir şey kızım, yok. Geçti. Bismillah, Bismillah. Kemal nerede? Dışarı çıkacağım demişti. De. Tamam kızım. Sen büyüksün yarabbim Ne olur şükranın başına gelen şeyler Fatma hanımların başına gelmesin. Sen Zeynep ve bebeğini onlara musallat olan cinlerin azaplarından koru rabbim. Tüm kütüklerden sana sınırız Dualarımı kabul eyle yarabbim Kere. gel bak torununa da ne ne dedin sizce çıkarmam annem ne Duruyan mı gördü? Kemal Kemal nerede anne ben Kemal'e sabahtan beri ulaşamadım bir ara meşgule attı sonra telefonu kapandı şarjı bitti herhalde tamam kızım oh. Kızım, ben sana bir şey anlatacağım. Bak Kemal'e söz verdim ama artık içimde tutamayacağım. Söylen ne? Bizim inançlarımıza göre. Özellikle böyle tenha kasabalarda hamile kadınlara üçer filer danır. O yüzden hamile belli olsalar yalnız bırakılmaz derler. Evet anne, ben duydum öyle şeyler ama... Pek inanmıyorum öyle şeylere ya, uydurma gibi geliyor falan. Hayır, deme kızım. Burada bir ailenin başına geldi. Sakın sana verdiğim o muskayı bir daha çıkartma olur mu boynundan. Sevdiklerimin suretinde yanına sokulurlar. Ayırt edemezsin. Hemen bismillah be bir dua oku. O zaman korkup kaçarlar kızım. Aslında, aslında ben buraya geldiğimden beri böyle garip şeyler... Bugün ufaklık çok hareketliydi. Biraz şekerli bir şey yedim hiç durmuyor yerinde. Kurban olsun babaannesi. Kemal. Sen neredeydin bugün? Bir ara aradım ulaşamadım da sana. Babamın mezarına gittim. E iyi de yavrum arabayla gitseydin keşke. Uzak bayağı buraya. Ne bileyim anne birazcık yürüyeyim istedim. O kadar mesafe olduğunu bilmiyorum. Neyse işte, ben erken yatacağım bugün. Yarın sabah kasabaya gideceğim, işlerim var. Sayenizde işten de zorunlu izin aldım. Umarım İstanbul'a döndüğümde hala bir işim olur. Sana baya baya görünmüşler işte. Ya normal şartlarda ben böyle hayatta inanmam biliyorsunuz da işte altın, harita, işaretler falan olunca birdenbire kaçtı kafam. Kemal bak, onları kızdırmaz ve dediklerini yaparsan altınları seninle paylaşırlar. Babam anlatırdı, bu senin başına gelenlerin aynısı onun definici arkadaşlarında başına gelmiş. Aynen, aslında ben gidip yeri de buldum bu arada. Sen ciddi misin ya? E hadi gidip yazalım. Ben emin değilim ki. Korkma lan, altınların üstüne yatmayız. Aynen öyle abi, biz çocuk arkadaşız. Gider çıkarırız. Bize de yüzde yirmi pay versen yeterli. Yarısını o yaşlı herife vereceğine yüzde otuz daha fazla kazanırız. Aynen. Hem yani biz de yolumuzu bulmuş oluruz nedense. <gülüyor> Akşam işiniz var mı? Yok. Aa, ne yani? Ben bir Akif hocanın yanına kadar gidip geleceğim kızım. Akşam olmadan dönerim merak etme. Hem Kemal de burada zaten. Ee, tamam, dikkatli git gel. Hocayı akşam yemeğe davet ettim yalnız. Sen de bir şeyler hazırlayayım mı yavrum? Yemek var zaten. Ben yanında bir çorba yapayım o zaman. Heh iyi çok güzel kızım da. Benim şarjım çok çabuk bitiyor. Ulaşamazsan deftere yazın ben hocanın telefonunu. Tamam Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Allah'a ısmarladık. size doğru geliyorum. Eğer müsaitseniz bu akşam sizi misafir etmek istiyoruz. Hem gelmişken evi de bir okursunuz biraz. Rahat ederiz hocam. Teşekkür ederim hocam. Yarım saat oradayım. Buraya gelirken başına bir şey gelmiş olmasın? En iyisi ben gideyim evlerine. Ya Rabbiyarın cübbesi. Gelmedik mi abi daha? bir yer göster. Yerde mi? Heh. Yakınlaştık mı? Kahrola buralarda bir yer. Son işaret burayı gösteriyor. E tamam hadi kazalım o zaman. Beyler havacı seliyor, yağmur geliyor galiba. Bence bir an önce başlayalım. Hadi hız hızlanmayın abi, vur kazmayı. Kimseye söylemediniz değil mi? Yok baba, Zeynep'e bile haber vermedim. Hadi çabuk. Kemal'liğe. Anneme de ulaşamıyorum. Elektrikler de gitti. Hala bulamadık ya. Kazdığımız altıncı çukur. Az kaldı abi, az. Ne yapalım? Öyle kolay olmuyor zengin olmak, değil mi? Nasıl gidiyor Necip? Abi. Topraktan başka bir şey yok. Neyse, sen biraz daha met ben sana yardım edeceğim. verecek zamanı bu. Beyler, bir şey buldum. Süpersin. Altınlar. Hemen bölüşelim abi. Evet, evet. Sen böyle küp bana bir. Beyler, yarın sabah burada bölüşüyoruz altınları. Olmaz Kemal, böyle konuşmamıştık. Yanlış yapıyorsun. Evet abi, yanlış yapıyorsun. Pardon da, haritayı bulan ben, yeri bulan ben. İki çukur kazdığınızı değilse ben mi vereceğim lan? Vereceksin tabii. Ha saç olamam, ver şu küpü bana! <gülüyor> Lan! Altın Nermin! Senin mi? <Gülüyor>